Merhaba arkadaşlar, KTM Duke 250 için benden bir arkadaşımız kombin seçenekleri istedi. Yani ben de ona uygun bir sürü kask, eldiven, ayakkabı, mont ve pantolon seçeneği çıkarttım. Umarım yararlı olur. Hadi videoya geçelim. KTM Duke için ilk önce önereceğim Spartan Karbon. Spartan Karbon'u daha önceden sizlere sundum. Biliyorsunuz karbon fiber bir yapısı var. Geniş bir bakış açısı var. Kademiyle açılan bir cam var. Üst havalandırma, ön havalandırma, arka hava çıkış kanalları... Güneş vizörünü açabileceğiniz tepesinde bir yere ve bu gözlükle giyilebilir şekilde yapılmış bir kastır. Ve Double D bir bağlantısı olduğu için de en güvenli seçeneklerden bir tanesidir. Boyun pekleri de gerçekten iyi oturur. Rüzgar için e, özellikle şu kısımlarında e, çok iyi sarsıntıyı alabilmesi için detaylar yapmışlar. Plastik detaylar da gerçekten çok iyi yapılmış. İlk önerim bu kask. Hani bu kaskın da renkleri kırmızı, siyah, griler var. Üstünde karmam bir yapı var. O yüzden ilk önerim bu. Yani dayanıklı bir kask olduğu için ve size gerçekten üstün bir koruma sağlayacağı için bunu paylaştım. Şimdi Shoei GT daha önceden tanıttığımı zaten biliyorsunuz. Zaten kanalımızda da Shoei GT ile alakalı bir sürü video bulursunuz. Aynı zamanda kombinlerin içinde de bu Shoei GT birçok kez tanıttım. Ama tekrar tanıtayım. Yine kademeli açılan bir cam var. Fiberglas ve tri kompozit bir dış kabuğa sahip. Cam açıldığı zaman geniş bir bakış açısı var. Gözlükle giyilebiliyor. Altında kaza yaptıktan sonra çekip çıkartabileceğiniz kafasın, kafanızdan pedleriyle beraber şurada kırmızı halkaları var. Mikrometrik bir bağlantıya sahip iç pedleri gerçekten güzeldir. Çok iyi bir spoiler'a sahip üst tarafında, arka tarafında hava giriş, hava çıkış kanalları var. Ön tarafında hava giriş kanalı var ve camının bu yapmaması için adamlar gerçekten çok iyi şöyle havalandırma kanalları koymuşlar. Kapattığınız zaman da gerçekten sessiz kaslardan bir tanesi. Şimdi üçüncü önerime geçelim. Üçüncü önerimde LS2 FF 320. Yani renk uyumu olduğu için istersen sen tamamen siyah alabilirsin ya da farklı başka bir e, Kas alabilirsin. FF320'nin özelliği ise biraz daha spor, sport touring, ne da gider özel bir kasp olması ve e, bunun da bir güneş vizörü var. Gerçekten kolay açılan bir e, ve kademeli açılan bir camı var. Geniş bakış açısı var. Şu kısımdan hemen güneş vizörünü kaldırabiliyorsunuz. Ve iç gerçekten boyuna çok iyi oturuyor. Sarsılmayı engelleyecek bir yapısı var. Ve ön tarafında hava giriş kanalı var. Şöyle açılıyor. Üst tarafında hava giriş kanalları var, 50 idare ediliyor. Arka tarafında hava çıkış kanalı var ve bu kasta 1550 gram ve LS2 Stream Evo diye geçiyor. Şimdi kast tanıtımını bitirdiğimize göre hemen mont tanıtımına geçelim. Montu da daha önceden tanıtmıştım. Venom'un Spin modeli. Yazlık bir model olduğu için ben bunu öneriyorum. Nedeni de şu, gerçekten çok iyi hava geçiren bir yapısı var. Tamamen file dokudan oluşan bir yapısı var. Ön tarafından açıldığı zaman, içindeki astarı görüyorsunuz, içindeki astarı çıkarttığınız zaman şu kısımlarından çıkarttığınız zaman çok daha hava alabilir bir mont haline geliyor. Peki kapandığı zaman gerçekten koruyucu oluyor mu? Evet koruyucu oluyor. Çünkü gerçekten iyi bir kumaştan yapılmış. Yani bir revit kadar iyi bir kumaştan yapılmamış ama sizi düştüğünüz zaman yanıklardan koruyacak şekilde bir kumaştan yapılmış. Ama şunu da hatırlatmadan ee, geçmek istemiyorum. Deri montlar her zaman daha koruyucudur. Bunu söyledikten sonra hemen Venom Spin'in detaylarına geçelim. Kollarında çıt çıtları var. Kolunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Sıkabiliyorsunuz. Bileklerde de özellikle önem göstermişler. Ve bir cırt, cırt ve bir fermuara sahip. Aynı zamanda hani çok düşük kapanan bir boyun, e, boyunluk, boyun kısmına sahip değil. O da çıt çıtla kapanıyor. Önü zaten fermuar. İç tarafında cebi var. Bu lanç model mesela. Bir arkadaş da sormuştu. Demiştik yani benim boyum 1.82, 75 kiloyum, Hangi mont bana olur? Ben beden tablosunu göstermiştim ona. Beden tablosu da daha önceden sizlerle paylaşmıştım beden tablolarını. beden tablolarındaki beden ölçülerine göre o seçiliyor. Ben hani 1.82'yim, 75 kiloyum gibi ölçülerle seçilmiyor. Onu da hatırlatayım dedim arkadaşlar. Ve ee, bu 1.82 75 kilo değil de göğüs ölçünüzü ölçe ölçerseniz ürünlerin altındaki beden tablosuna basarsanız kolaylıkla orada ölçünüzün karşılığında hangi bedenin size uyacağını öğrenebilirsiniz yanında iki tane cep var bu Venom Spin'in altında da bir tane belinize göre sıkmak için tekrar cırt, cırt koymuşlar ki bence iyi yapmışlar çünkü sıkılamayan modellerde bele tam oturmuyor ve arkadan soğuk girebiliyor ama tabii ki bu yazlık bu zaten ferah giyilebilmesi için yapılmış. Arka tarafı da tamamen file doku olduğu için tamamen hava geçirgen bir yapıya sahip. Şimdi hemen eldivenlere geçelim. Eldivenler için iki önerim var. Eldivenlerden bir tanesi Revit'in Striker 2'si. Revit Striker 2'yi daha önceden tanıtmıştım. Deri ve kumaş alışımından oluşuyor. Eklem yerlerine gerçekten çok güzel korumalar yapmışlar. Evet. Ve iç deri olduğu için sizi asfalt sürtünmelerinden koruyacak şekilde yapılmış. Bileği çok düşük değil. Cırt cırtlı bir model. Bilek koruması da şöyle hafif soft. Ben burada biraz sert tercih ediyorum. Çünkü sert koruma olursa yere çarptığında da daha iyi koruyacaktır diye düşünüyorum. Bu yazlık bir model olduğu için hava geçirgen ve üst tarafı kumaş olduğu için orta dayanıklılıkta bir eldiven olarak düşünüyorum. Yumruk koruması gerçekten güzel. Ee, ama bu e, bunu alan arkadaşlar eğer ki yani bir sürtünme, bir kaza yaşarlarsa herhangi bir şekilde zarar görmelerini engelleyecek şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesidir. Şimdi ikinci eldivene geçelim. İkinci eldiven Five Gloves'un. Bu da bunun da adı Stand Evo replika. Stand Evo replikayı ben daha yukarıdan tanıtmıştım. Şöyle göstereyim. Bileğinde sert bir koruma var. E diğer tarafında, yani bileğinizin diğer tarafına gelecek şekilde hafif bir koruma var. Bileği daha kısadır ve cırt cırtlı şekilde yapılmıştır şöyle. Bunun hava geçirgen bir sürü koruma altı havalandırma kanalları var. Bilek yeri korumaları ve üst korumaları, eklem yeri korumaları gerçekten iyidir. Bu ikisini tavsiye edebilirim. O soran arkadaşa, KTM Duke için soran arkadaşa bunları tavsiye edebilirim. Peki bunların altına hangi pantolonu veriyorum? Hangi pantolon deyince bir arkadaşımız benle e, ne demişti? Tech 90 değil tek 90 demişti. Ben de tek 90 diyorum buna. Tek 90 neden bunu hani Pirate modelini neden öneriyorum? Çünkü kevlar iç bir korumaya sahip. Bu kevlar iç koruma gerçekten iyi çünkü asfalt yanıklarından sizi Gerçekten koruyor. Hem kalça koruması var, hem kevlar koruması var. Evet. Ve diz korumaları olduğu için ve özel kişi olduğu için Tek90'ın Pirate kodunu öneriyorum. Ve bot olarak da, hani bunlar uygun fiyatlı. İşte bu biraz yüksek fiyatlı, bu yüksek fiyatlı. Ama FF320 yani LS2 Stream Evo biraz daha uygun fiyatlı kaslardan bir tanesi. Daha önceden de önerdiğim gibi yine Rockwell'in VP modelini, Look VP modelini öneriyorum. Bence bu katyenduk için biçilmiş kaftan. Neden diye soracak olursanız kısa ama burun, topuk, bilek korumaları var. Cırçırtlı bir model. Kolay kapanıyor ve içi terletmeyen bir model. Benim önerilerim bunlar arkadaşlar. Ben bunları öneriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz iyi sürüşler.